Hasır kanalından tekrar derecesin merhabalar dostlarım. Bugün siz, sizler birlikte zula oynuyoruz. Yanımda Baran var. Eee hoş geldin Baran. Hoş bulduk. Ee, bu arada bu haritanın ismi neydi lan? <gülüyor> Nemrut kanka. Nemrutsa Nemrut haritası. Elimde bir, bir adet 76 silah var. Ee, bir de armor aldım %5 armor. Evet adam adamı da güzel vurdum. Adam debime gerek de ama Alırsın, zor Bakayım zor ol. da olsa vurmayı vurabilmeyi başardım. Şöyle bekliyorum. Adam vurdu Öldüm lan. Ben <gülüyor> alırım kanka. Garip bir şekilde öldüm galiba. Oha et çat vurdu lan uzaktan bana. Öldüm. O nasıl vurabiliyor Ne lan lan? Şu duvarın arkasındayız en son ya. Aşağı falan mıydı not? Bilmiyorum ama kabasın çıkarsa. Burada. Ne kanka? Koordinatlar bak bakayım. Tam benim önümde. Ya oradan mı? Ben de buraya kesiyorum. Oğlum çok uzaktan vurmuyor lan bu silah. <gülüyor> Oğlum yakına gideceğim ama. Vallahi vurmayayım billahi vurmayayım. Ah! Hoç ya. Kusura bakma hoç falan dedik ya. De. Neyse tamam ee, şimdi vuruyorum kanka sen merak etme. Ben de kolturdum ha. Hop. Aa, ayağından filan vuruyordun adamı Öylesin be sen. Adamı löpfüyorsun lan. Bu arada korsan desen çıkardım CTR'a. Yayıl olsun yeter artık lan. Info What the fuck? Adam susturdu beni ya. Nasıl biliyor? Burada Hop ben de jam. O oh, artı bir Scoot Burda yine benim oğlum tarafta Niye öyle bir gereksiz Scoot'a bastın ki? Dur arkası pısıyor. Adam oh Şey tak bebeğim Gel buraya Vay lan da gördüm adamın nasıl öldüğünü gördüm lan buradan. Ben burada Burada. burada. <gülüyor> Beni gördü adam ha. Böyle üç kişi. Evet böyle devam. Bak adam yine enerjisi var. Vurdum. Tamam buraya kaçın Hoppala kanka bende zırh var ya adamın hasar bana pek gelmiyor Bir bomba atacağım şimdi tam kafadan al Ve gibi falan Burada yine aynı yerde Erkan sende ne var lan böyle direkt tepe tüz Onu içeriye tak Adamı kesmeye çalışıyorum biraz Ah oh. Önfel Nerede? Aynı yer Gördüm Ah oh be çıktı Hop vurdum <gülüyor> Hop tamam Alırsın <gülüyor> kan <-dayken> vurdum lan Hıhıhıhaa <gülüyor> Güzel, siri maç. Baran'ın da biraz bana yardımıyla oynuyorum. Hangi orada? Aaa! İmkanımını <gülüyor> aldım. Abi, bir şey mi? Bok gibi yapıştı yanımıza. Kule bekçisiyle. Kule bekçisi değil, inşaat bekçisiyle. Şu an burada kule var inşaat. Bakıyorum. Nerede Lan, abi? Şu taraflarda bir yerden var. nin ayinlerim falan mı kustu iyi bir. Ha burada. Adamsın be. Ben JT çok şeylere dalanım. Gördüm. Ama benim oğlum yere vurdum sıkıyorum. kanka. Ah o kaçtı. Ben de kanka. Ka eğer Ersan vurursa nasıl gelir bana? Sağ taraf falan gitti diyorsun. Adam lagır ya buramıyor. Tam olarak nerede? Aynen. Gel gör yine. Sadece kulenin al. Assist team'i de alırım. Aa burada lan. Nerede Aha. Odaki ne var o ne mi? Lan vuramıyorum. Lan vuramıyorum. Ben vuramıyorum. Ben de zor işte ya. Vurdum bir tane. Oğlum mermi mi lan? Daha ölmedim. Ah! Vuruldum ha. Nereden vurdum? Bilmiyorum. Ha gördüm lan. Şu nimrut kafasının altında. Ha. Hop! öldü kardeş. Oraya çık. Blöre'yı keselim Burada. Ben a Ranka on canı var Aynı yerde on canı var Ya ya Lan <gülüyor> bana <gülüyor> asist verme herhalde öldüğüm için bana asist saymadı Anan -an is Squid nasıl tek atıyor ya Vurdum Hop Nasıl atıyor ya çok da kardeşim sen hiç merak et. Çöre bir şey aynı filan zaten alıyor Güzel Adam iyi oynuyor ya Nerede? Yani aynı yerde yine mi? Bakarım şu an. Aynı yerde değil. bakıyorum şu an. Ha, aşağı, geçti. aşağı geçti. Ben biraz aynı yerde kalayım. Belki çıkar. Onun Nerede? Yanına gittim öyle. Kan geliyor. Benim şeyi almaya geliyor Sudan. Ah öldür şunu vurdum bir tane bacağından hoppala 14 canla 2 kişiye çok güzel bana bir tane daha gel lan karşıya şu daha girdi o güzel zaten bir dakika kaldıydı da skor farkı da var zaten ya haa geldi gibi adam duvara geçemeden öldü lan aaa be adam güzel gördü beni uaa uaa işte bu helal be Ulan iki hafta önerim velet var diye ya Vahaa <gülüyor> Onu koruyo huvah Oo attım ama kafasına patladı Çok güzel aynı yerde şu an, hadi gülüm Çok güzel Çık, Çıktığın an ölürsün Burası mı Aaaa Oç Aynı yerde lan sen bana sen niye bana yardım etmiyorsun kanka Kanka ben burada Adam tek atar 29 canım vardı. Nerede oğlum nerede? 10 canım var sanki aynı yani. Aynı oğlum aynı eleksiyon bir kimse yok. Aha çok... orada. Al. N'abiyon lan? Tek atarsın oğlum. Tek atarsın <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Abi ciddi misin ya? Bıçakladın ya böyle. He. Oha değil öhe Hayır be <gülüyor> Kanka sen bunu uzaktan oyala tamam mı ben mpt ile yakına girmeye Hangi Kanka şey... sakın ölme sakın ölme sakın ölme birinci olayım Tuz kanka Ustum. Sakın gösterme o kendini Birinci olayım Evet. <gülüyor> evet, birinci olduk. Neler sılıyorsun kanki? <gülüyor> ne bileyim kanka güzeldi ya. <gülüyor> İkinci olamadım. Kanki. Neden Burak? Ne var? Görürüm bak. Kötü skor eğitimi. <gülüyor> Aynen. Kanka. Neyse adam, Daha çok bir hızlı istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz ve Ramazanınız mübarek olsun. Biz ise bir sonra yakın saatlerde çekiyoruz şu an saat gecenin biri normal saat bana göre şu an Bir hafta son oldu hiç şimdi sıkıntı da olmuyor O zaman başka bir günde görüşmek dileğiyle görüşmek üzere hoşçakalın Bu arada benim videodayız Tamam evet var onun misli de var videosunu izleyin Evet <gülüyor> Yaptığım bütün uykusuzluklar <ülküzükler> videoda var <gülüyor> Aynen <gülüyor> Üstle, le, le, le, evet, yukarıdaki i butonundan da zaten Baranın kendi videosuna gidebilirsiniz. Bir ona da abone ol tabi ki desteklerinizi bekliyorum ona da görüşmek üzere aşağı.